Hepinize Güldür Güldür şov Benim en sevdiğim oyunlardan biri Ve internet kafeye gittiğinizde en sevilen oyunlardan biridir PoW falan diyorum PoW'yu hatırlayan var mı? Hani bir bok besliyorduk ya Bu arada PoW videosu çekmem yok mu? Hala Google Play Store'da varsa Evet var! Evet var! Değil. Dünyanın en tatlı boku. <gülüyor> bok demişken aklıma şey geldi. Bir ara bir instagram sayfasına girdim. Adam sıçtığı boklarda hep fotoğrafını çekiyor böyle klozette. Çok değişik bok stilleri var adamın. Tamam bu konu ne alaka? Dur dur dur geri işimize dönelim. Bugün şey gibiyim hani ya. Bayram şakası yapan bir tane abi Ben oruç mıydım ya? Ne buraya geldik? Ben oruç muydum ya? Hazırsanız çağırıyorum. Gel fenomen gel. Geldim geldim. geldim. Ben karademlik elektrik silah olmazsa o oyuna girmem. Half-Life belgeselleri var Youtube'da. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Oyunun ne kadar potansiyelli bir oyun olduğunu anlamanız için. Bu oyunu görünce aynı bu üzgün Ronaldo var ya böyle oturup hayatı sorguluyor. Onun gibi oluyorum. Hmm. Model. Oh. Aklıma bir anı geldi G-Man'i görünce. Biz kuzenlerle internet kafeye gidip çok Half-Life oynardık yani. Deli gibi oynardık. Trans'ı hep bu karakteri alırdı G-Man'i. Bir de onun elektrikli silahı vardı. Onu aldığı anda benim tepki zaten. Ben burada zombi karakterini alırdım. O nerede? Oh, robotu da alırdım. Robot da Aha bu. Ben hep bunu alırdım baba. Rengini de mor yapardım. Obaaa. Pantolonlar o biçim kans. Ayakkabıları görüyorsun kuzen. Paraları görüyorsun. Bu spreyi alan... Harbiden... Şu spreyi alan... Götüne gizlice... Mekana geldik. Birazdan online geçeceğim ama ondan önce size hemen şöyle bir mekanı anlatayım, mahalleyi. Ya bu benim için gözüm kapalı. Hani Anlos burada birileriyle kapışıyor ya, gelsin kralı burada adamım var ya, burada götünden kan alırım. Gel amana koyayım adres burası amana koyayım Bu bombayı aktif edenler korkaktır. Bu bombayı ben var ya çalıştırırım, hemen şu iki, bu alırdım bunları bak bir buraya. İnternet kafe taktikleri bir buraya Zaten dingiller hep şuradan atlar gelir tamam mı? Şöyle de geçerdim abi %100 yaptığım bir tuzaktı internet kafede Tamam mı? Biri geldiği anda O surunu alırdım onun var ya Zaten şu silahı kontrol edenler Adamın dibidir bu. Şöyle bir taktiğim vardı benim Aha bu işte Aha! Hep küçükken o kırmızı düğmelere basma merakımız hep burdan geliyor işte bak Bak şimdi sese bak Kıyamet ala şey sesi sur, Sura üfleme sesi Tövbe Allah ahmet bu espri için Anabü Bu sesi duyduğum anda kim yaptı onu? Kim gitti arkaya? Tepkim zaten Şuralarda birileri var mı? Şura zaten kaos olurdu Ama biz profesyonellerin gizli bir taktiği var apa örtüldü ya Buraya da geç kaldın. Bir rahat olacaksın kardeşim. İzle, öğren. Bak kapı örtüldü. Tamam, yetişemedin. Merdivene de yetişemedin. Sıkıntı yok. Biraz sakin ol. Zıpla. Zıpla. Zıpla. Zıpla. Annost, işine koş. Kitabını yazdık internet kafede. Şimdi e, yeteneklerimizi size biraz göstermek istiyorum online'da. Nickimi, neyim? Baba geldi. Oğlum, beni nereden biliyorsun? Anağzı, avradınız. Adamın var ya, gördün müden? Sıkıntı yok, bak geldik hemen tikis tikis tikis. Oğlum sınırsız, tam burada her şey. Güzel. İkili kombuyu anladın mı? Adamın amına koru. Adamın var ya. Azım atma. Woo! Öldü öldü. Siz bakın ne? Alo, adam öldü. Sen ayakta uyuyor. Sahil de öldü. Harbi ölüyordu lan. Yap. Yallah, yallah. Ya şunu yapmazsam olmaz ya. Şunu yapmazsam olmaz. Şimdi soruyorum. Bir dur oğlum bir şey anlatacağım. Unlost. Sektirmeli vuruş yapabiliyor mu? Bir kere öyle adam öldürdüyse amenna. Ne oldu oğlum? He? Ha? Siktir git ya. What the hell? Hello Brian gibi bekliyorum. Oğlum adam gökyüzünden roket salladı la. İnsan insan oyun yöneticiyse zaten o insan noottur. İkili kombo sıkıntı yok. Sen ne yapıyorsun ha? Manyak. Bomba vuruldu daha benle çatışıyorum. Cido alın burda. Neyse ben gideyim ki yakalan acıya. Bu. Yanında eşeğe oğla eşek yanında. Ya! <gülüyor> Giremedi salak. Ney lan o? Onun böyle bir var mı varmış? Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok baba burada. <gülüyor> Yalla lan hepiniz geberin. Oğlum ben bunu bilmiyordum lan böyle bir bug'ı. Çocukken bilseydim yapardım. silah çok güçlü ya adam. Tabii bu silahın tek atma özelliği. Şöyle duvardan. Şöyle duvardan. Şöyle duvardan. Şöyle duvardan. Duvardan. duvardan. duvardan. Duvardan Hohooo yedi salak <gülüyor> Yeteneğimin konusunda ne kadar ciddi olduğumu umarım anlamışsınızdır İnternet kafelerin kralı benim Aminakuin bir kral varsa ola ben. Sevgili beni izleyen kardeşim Bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma Bu kanalda gelişsin yükselsin Burada çok samimi oyun videoları var Bay bay. Bu hareket neydi Ben de anlamadım da yallah dedim size yani bitti video. Benim evime çık arkadaşım sen. Benim evime çık, ablam gerekebilir mi ki kadar? Benim... benim kanaldan çık arkadaşım.